yazıyoruz. Ee, elbette psikolojiyle ilgili olsun, koçluk, danışmanlıkla ilgili olsun. İkincisi de köşe yazarlığı yapıyorum. 50'den fazla psikolojik koçluk, danışmanlık ve haber sitesinde köşe yazarlığı yapıyorum. İnternetten bunu bulabilirler. Üçüncüsü de ulusal ve uluslararası ve yerel medya kanallarına çıkıyorum. Gazetelerde köşe yazarlığı yine yapıyorum. Ee, en iyi aldığım ödül ailemdendir yılın babası ödüli ikincisi yılın terapisti üçüncüsü yılın aile danışmanı dördüncüsü yılın koçu beşincisi yılın iletişim koçu gibi Maşallah. ödüllerimiz var yani magazin kanalları da bizleri izliyorlar ee, mesela uçan kuş TV gibi kanallarda e, ben sanatçıların ünlülerin e, hareketlerini psikolojik olarak danışmanlık olarak ilişki danışmanı olarak yorumluyorum kim kime